Herkese merhaba ben Tolga Özbek bugün gerçekten çok heyecan verici gelişmeleri sizlerle paylaşacağım çünkü İzmir'de yap yapılan Seferihsar'daki Efes 2022 tatbikatında uzun zamandır beklenen LentaTek eski adı Vestel'de biliyorsunuz kargı dolanan mühimmat ilk defa sergilendi aynı şekilde Türk havacılık ve uzay sanayinin Ankara'nın kanadından atılan süpersonik hedef ihası da bu tatbikatta ilk defa haber caizse podyuma çıktı. Üçüncü haberimiz ise kara havacılıkta eğitimde kullanılacak yeni helikopterin tipi belli oldu. İhaleyi İtalyan Leonardo AW-119 Koala modeliyle kazandı. Bu üç konunun detaylarını birlikte inceliyoruz. Önce size hemen Efes tatbikatı ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Efes tatbikatı iki yılda bir yapılıyor ve bu yıl gerçekten uluslararası tarafı oldukça kuvvetli. 37 ülkeden 1000'in üzerinde askeri personel var. Ayrıca 10.000 kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra jandarma ve sahil güvenlik kuvvetleri de bu tatbikata katılıyor. Tatbikat sadece İzmir'de Seferi Hisar Doğan Bey tarafında değil tamamen Ege bölgesini kapsıyor ve gerçekten çok önemli ciddi bir tatbikat. 9 Mayıs'tan bu yana tatbikat gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde de resmi gözlemci günü ve basın günü var. İki gün sonra ben de tatbikatta olacağım. Size gece ve gündüz atışları ve neler yapılıyor bunları canlı canlı olay yerinden aktaracağım. Ama ilk görüntüler gelmeye başladı. Heyecanla da bunun haberini de sizlere vermek istedim. Bunların başında Lentatek şirketinin kargı dolanan mühimmat sistemi geliyor. Kargı nedir? Dolanan mühimmat nedir isterseniz. Onu bir kısaca açıklamak istiyorum. Malum. Hava araçlarına en büyük tehdit yerden hava atılan füzeler. Bunlar SAM olarak adlandırılıyor. Bu füzelerden geliyor. Ve bu füzelerin etkili olması e, karşıdaki düşman hava kuvvetinin e, o bölgeye operasyon yapmasını limitliyor. İşte Bu yüzden de 5. nesil STELT yani radara gönüllü düşük uçaklar geliştirilmek durumunda kalınıyor. Peki bu füze bataryalarını... Radar sistemlerini nasıl bertaraf edeceksiniz? Bunun için de dolanan mühimmatlar kullanılıyor. Dolanan mühimmat çok da yeni bir kavram değil. Uzun yıllardır askeri literatürde yer alıyor ama gündemi hatırlayacaksınız. ikinci dağlık Karabağ Savaşı ile birlikte geldi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail'den aldığı Harop, yeni nesil bunlar dolanan mühimmat. Bu mühimmatlarla Ermenistan Hava Savunma Sistemlerine çok büyük zarar verildi bir hava sisteminin hedefini takip edip bulabilmesi için radarını açmak zorunda. O radar da yayın yaptığı zaman bir sinyal yayıyor etrafa. Dolanan mühimmat basitçe bir, büyükçe bir model uçak olarak adlandırılım. Genellikle de pervalinin motoru var. Atıyorsunuz ve belirlenen bölge içerisinde bu mühimmat uçmaya başlıyor. O radar sinyallerini arıyor. Eğer o radar sinyalini buluyorsa hava savunma sisteminin radarı aktif demektir. Radara doğru gidiyor. Radarı veya o füze rampaları artık hedefi neyse bunu vurarak yok ediyor. Küçücük bir sistem ama gerçekten varlığı ve ağırlığı çok yoğun. Hatırlayacaksınız tekrar 2. Karabağ Savaşı'na dönersek Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenilerin Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemini adeta felç etmişti. Bu tür harap olarak adlandırılan Sistemlerle. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri de 1990'lı yıllarda benzer sistemleri, harpi, e, harpi bu arada Harop'un atası diyelim, daha sonra geliştirdiği e, bu sistemleri Türk Hava Kuvvetleri envanterine katmaya başlamıştı. Ve zamanında da tabii ki bu mühimmatların raf ömürleri doluyor, demode oluyorlar, yenilemek gerekiyor ve bu konuyla da ilgili. Savunma Sanayi müsteşarlığı o zamanki ismiyle bir proje başlamıştı ve Vestal bu projeyi kazanmıştı. Fakat bu projede çok sayıda yerli ve milli sistem talebi nedeniyle proje biraz uzadığını ifade etmemde fayda var. Şimdi nasıl atılıyor? Lentatek'in geliştirdiği kargı sistemi bir katapul sistemiyle yani bir işte kamyonun üzerine koyabilirsiniz bir raylı sistemle fırlatılıyor. Fırlatıldıktan sonra kendi motoruyla uçmaya başlıyor. Burada tabii ki kendi motoru derken e, TUSAŞ motor sanayi TEI tarafından tasarlanan PG50 motorunu da e, belirtmemizde fayda var. Çünkü motorda yerli sistem aynı şekilde katapult da yerli sistem. Dolanan mühimmatta RF arayıcı başlık var ve tahrip sistemi var. Dediğim gibi sinyaller arıyor daha sonra vurarak bunları yok ediyor. Lentatek tarafından verilen bilgiye göre kargı havada yaklaşık 6 saat kalabilecek uçuş menziline sahip. Bu süreç içerisinde örneğin GPS sinyalleri kesildi. Herhangi bir şekilde bir elektronik karıştırma yapıldı kargı yoluna kendi iç bilgisiyle, arazi bilgisiyle devam ediyor. Bunlar tabi basit şeyler gibi geliyor ama gerçekten çalışması ve hayata geçirilmesi çok çok zor konular. Bu açıdan da önemli. Bir başka özelliği de eğer bölgede herhangi bir elektronik karıştırma varsa o karıştırma yapan sistemi tespit ediyor ve istenirse o sistemi de gidip kargo vurabilecek özelliklere sahip. Kargo da ayrıca çift yön, datalink kullanılıyor. Bir SATCOM bağlantısına sahip. SATCOM nedir? Sizin bu hava aracının yer istasyonuna bağlı kalmadan uydu üzerinden kontrol edilmesi anlamına geliyor ve böylece menzili çok daha fazla uzamış oluyor. Yani normalde bir yer istasyonunun insansız hava aracına sinyal göster yollaması, kontrol etmesi tahmini 150-200 kilometrelik bir menzil. Olayı satkom'a taşıdığınız zaman İsterseniz Libya'da uçurun, isterseniz Afganistan'da uçuruyorsun, uçurun. Türkiye Cumhuriyeti'nin uydularının görebildiği alan kapsamında bu operasyonu yapabilmek mümkün. İşte bugün bir bakıyorsunuz Kuzey Irak'ta uçurulan Ankalar örneğin TUSAŞ yapımı Anka kontrolü Eskişehir'den çok çok daha uzaktan bu başarıyla gerçekleştirilmiş oluyor. Efes tatbikatında sergilenen bir başka önemli konu ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Süpersonik yani ses hızının üzerinde uçabilen sahte hedef drone. Bu dronun özelliği aynı zamanda Anka-İHA sisteminin kanadından atılabiliyor olması. Yani bir anda 30 bin fitten siz bunu attığınız zaman saatte 1200 kilometreyi aşan bir hızı var. Ve tabi biliyorsunuz bu süretin sonrası ve öncesi hemen bir öncesi süpersonik hız. Ses hızını geçiyorsunuz ve bir uçağı simüle etmeye başlıyorsunuz. Yaklaşık boyu... 270 santimetre yani 2.7 metre, kanat açıklığı da yaklaşık 80 santimetre. Bu açıdan düşman radarları sanki bir yere taarruz edildiğini zannediyor ve bunları örneğin bir F-16 veya başka bir uçak olarak görmeye başlıyor. Bu uçakları takip edip buraya angece olurken diğer taraftan çok da alçaktan uçan, radara yakalanmayan veya ilerleyen yıllarda Milli Muharip Uçak gibi... STELT özelliğine sahip yani radara gönüllü düşük olan uçaklarla operasyon yapıyorsunuz ve böyle bir şaşırtmaca gerçekleştirebiliyorsunuz. Olayın iki önemli noktası var. Tabii ki TUSAŞ hedef dronlar yapıyor, başarıyla bunları kullanıyor ama bu hedef dronları ses süratinin üzerine çıkarmak bir tasarım açısından, mühendislik açısından hiç de kolay değil. Bunu başarmış durumda TUSAŞ. Bu çok önemli. İkincisi de Sahte bir drone sistemi oluşturulması ve bu hedefleme de bu olayı farklı bir boyuta getirmekte olayın çok önemli bir artı yönü. Bunu da belirtmemizde fayda var. Ee, şu an işte fotoğrafları gelmeye başladı Efes'ten ama ben de çok merakla bekliyorum. Umarım iki gün sonra böyle bir yanımdan size bir video çekebilmek bu sistemin mümkün olur. Türk e, Silahlı Kuvvetleri'nin tabii ki kara kuvvetlerin en önemli konularından vurucu güçlerinden biri. Kara, havacılık ve çok sayıda helikopter pilotlarımız bakım ekiplerimiz tarafından uçuş ekipleri tarafından başarıyla uçuruluyor ve Türkiye döner kanat e, gücü açısından dünyanın önde gelen güçleri arasında yer alıyor Ve tabii ki bu döner kanatlı uçak pilotları da iyi bir şekilde eğitmeniz lazım. 1990'ların başında envantere giren İtalyan Augusto tanto o zaman ismi şu an Leonardo. Amerikan Bell şirketinin jet ranger helikopterlerini lisans altında üretmişti. AB 206 olarak adlandırıyordu bu helikopterler. Bu helikopterlerin yerine yeni nesil daha yüksek performanslı bir eğitim helikopteri alınması için ihale açıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan bu ihaleyi de yine İtalyan şirket Leonardo kazandı. Leonardo'nun Türkiye'ye teklif ettiği helikopter tipi AW119 Koalay'dı. Kovala aslında tek motorlu, sivil orijinli bir helikopter. Ben birkaç defa uçma fırsatına erişmiştim bu helikopteri. Çok güçlü motora sahip, gerçekten böyle performanslı bir helikopter. E, kalkışıyla birlikte çok hızlı irtifa alabiliyor. Hızlanabiliyor, yağışlayabiliyor. Tabiri caizse dar alanda kısa pastlaşmalar, böyle esnekliği çok yüksek, güzel bir helikopter. Ve bu helikopterden de Kara Havacılığa 15 adet alınacak. Hatırlayacaksınız Ankara'da, Ankara merkezliydi Kara Havacılık Okulu daha sonra Isparta'ya taşındı. Bu helikopterler önümüzdeki yıldan itibaren teslim edilmesi planlanıyor. Ee, kara Havacılığın e, filosuna katılacak yeni pilot adaylarının eğitimlerinde kullanılacak. Bu konunun ihalesini ben e, yıllar önce haber yapmıştım ve birçok izleyicimiz da sormuştu. TUSAŞ'ın geliştirdiği T625 Gökbey var. Neden Gökbey alınmıyor da böyle bir helikoptere ihtiyaç duyuluyor denmişti. Öncelikli olarak Gökbey bu AW-119 Koala'ya göre çok daha büyük bir helikopter. Çift motorlu, performanslı bir helikopter. Öncelikli olarak adayın daha basit helikopterde eğitim alıp buna hakim olup uçurmayı başarması ve sonrasında büyük helikopterlere geçmesi gerekiyor. Bu nedenden dolayı Gökbey büyük helikopter olduğu için eğitim için. Daha ufak alınıyor. Böylelikle de uçuş eğitim maliyetleri de aşağıya çekilmiş oluyor. Peki AW-119 Kovala'nın kullanıcıları kimler? En büyük kullanıcı Amerikan donanması. Amerikan donanması pilotaj eğitimi için zamanında Türk Kara Kuvvetleri tarafından da kullanılan AB-206'ları vardı. Jet Ranger ailesi. Bunları emekletme kararı aldı ve bu helikopterden 68 adet sipariş verdi. Bunun sayısı da önümüzdeki yıllarda 130'a kadar çıkartılacak. Bir başka kullanıcı da İsrail kara kuvvetleri pilotaj eğitiminde bu helikopteri kullanıyor. Yani gerçekten dünyada kabul görmüş. Şimdi ben de size sormak istiyorum. İşte Amerika'da Bell var, Sikorsky var. Neden İtalya'dan bu helikopteri alıyor? Biraz düşünmek lazım. Ee, Türkiye'nin de bu konuda bir ihtiyacı var. Ama 15 uçaklık, 15 helikopterlik bir ihtiyaç bu. Sıfırdan helikopter tasarlamak ciddi zaman alıyor ve Türkiye daha yolun başında tamam fena gitmiyoruz ama bu bir zaman kaybı. Sonuçta Atacağınız taş e, pazarın boşluklarına doğru gitmeli. O boşlukta herhangi bir model yoksa, birisi herhangi bir şey geliştirmemişse sizin bu pazarda satış şansınız yükselmeye başlıyor. Gökbey bu açıdan doğru bir helikopter, doğru bir sınıfta, doğru bir konsepte sahip. Bu açıdan ben TUSAŞ'ın önümüzdeki yıllar içerisinde sivil alanda en başarılı projelerinden biri olacağına inanıyorum. Zaten Gökbey... UH-1 uh helikopterlerinin bir tık üstü Skorsky'lerin yani S-70 Black Hawk'ların bir tık altı bu aradaki boşluğu askeri olarak oturuyor. Bunun yanı sıra sivilde gerçekten muadili yok. 6 tonluk maksimum kalkış ağırlığına sahip daha büyük ve daha küçük helikopterler var. Örneğin bu pazarda da işte ambulans, güvenlik, arama kurtarma gibi alanlarda boşluk var. T-625'in Gökbey'in şansı çok yüksek. Bir de tabii ki t TS-1400 serisi motoru buna uygulanırsa... Motor konusunda da dışa bağımlılıktan bir tık oraya doğru geçebilirsek ben bu işin çok daha başarıya doğru gideceğine açıkçası inanıyorum. Evet bugün üç önemli gelişme vardı onları size videomda anlatmaya çalıştım haberleri vermeye çalıştım ama 2 gün sonra inşallah bir sakatlık olmazsa İzmir'e gideceğim. İzmir'de Efes tatbikatına hem gece atışlarına hem de gündüz atışlarına sizlere aktarmaya çalışacağım. Bundan sonraki videomuzda herhalde Efes'te olur diye tahmin ediyorum. Herkese havacılık dolu, sağlık dolu günler dilerken detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri tolgaözbek.com sitemizde bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Telegram kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca kanalımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basın. O sağ tarafta bir çam var. Oraya tıklarsanız bildirim gelecek size video yüklediğim zaman. Sorularınızı ister yorum olarak yazın. İsterseniz info at tolgozbek.com adresine yazın. Sorularınızı da bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.